Selamlar millet. Bugün ne oluyor lan? Webcam önüzde mesaj açtım bir şey oldu. Neyse. Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava 3 aylık Discord Nitro kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Epic Games'imizi açıyoruz. Epic Games'ten alacağız Discord Nitro'yu. Ardından şimdi ücretsiz. Zaten direkt ana sayfaya geldiğimizde mağazada direkt karşınızda mega indirim, ücretsiz oyun. Bu arada ücretsiz oyunda bugün kontrol var. Bugün diyorum bu hafta. Kesinlikle alın bak. Müthiş oyun biliyorsunuz zaten. Epic Games'i kullanın arkadaşlar. Bize o kadar adamların iyiliği dokunuyor. Ne alaka bilmiyorum ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Buraya basıyorsunuz bak. Ne diyor? Discord Nitro yazıyor, yazıyor zaten direkt buradan. Mega fırsat. Şimdi size basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından e, yükle var burada. Yükleye basıyorsunuz. Burada bekletiyor sizi tabii eşekler gibi böyle bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Sonra burada Epic Games siparişi yükleniyor diyor. Buradan Discord Nitro, gördüğünüz gibi 0 TL, hiçbir şekilde bir şey olmayacak. 3 aylık Discord Nitro. Sipariş ver diyorsunuz. Ee, zaten sahip olduğum için bende bir şey yapmadı. Ama e, sizde kart numarası tarzı bir şey isteyecek ama şu an değil. Sonra Gmail'e giriyorsunuz arkadaşlar. Gmail'imi şu an açmayacağım, çok karışık oralar. Gmail'e girdiğinizde... <gülüyor> Discord Nitro, e, Epic Games'ten gelecek daha doğrusu, Epic Games'ten Discord Nitro başlığında bir mail alacaksınız. Tıklıyorsunuz oraya arkadaşlar, hiçbir şekilde ödeme yok, korkmanıza gerek yok. Sadece bir tane önemli nokta var, onu göstereceğim. Örneğin benim Discord'uma da arada gelebilirsiniz açıklama kısmından. Şöyle bir, e, ön izlemeyi kapatayım bir dakika, ön izleme. Bu arada kusura bakmayın 10 dakikalık sınır olduğu için programda e, OBS çekmedi ekranı, o yüzden ben dikem indirdim 2 saniyede. Şöyle, görüyorsunuz değil mi buraları? Heh. Şöyle gördüğünüz gibi burada benim profil resmi böyle ışıklı ışıklı bir şeyler var. böyle bak görüyorsun böyle manyak bir şey. Buradan fotoğrafı falan değiştirebilirsin. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Gittiniz. E-mail'deki linke tıkladınız. Kart bilgilerini inan al kart da oluyor. Hiçbir şekilde problem yok. E, banka kartınızı da koyabilirsiniz. Ama bir tane önemli kısım var arkadaşlar. Şimdi e, 3 aylık bedava ya bu şimdi. 3 aylık bedavayken buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Aboneliklere giriyorsunuz. Burada... Gördüğünüz gibi 2x takviyen var diyor falan filan ee, iptale bastığınızda 3 ayın sonunda ne zaman bitecek? 15 Eylül mü? 15 Eylül olması lazım öyle bir tarihte bitecek o zamana kadar almanız gerekiyor. Ee, ondan sonra iptal'a bastığınızda burada arkadaşlar direkt olarak iptal edebiliyorsunuz kolayca hiçbir şekilde para yansıması yok hiçbir şey yok. Lütfen arkadaşlar videoyu paylaşın çünkü görüyorum benim serverumda da bir sürü kişi de yok hemen. Yine <gülüyor> ha çete bak derin ne yapıyor <gülüyor> Neyse genele girdiğimizde bakıyoruz ki... Kimse de yok arkadaşlar kimse değil bak gördüğünüz gibi Lizzy de falan yok mesela burada bir sürü kişi var. Bu arada geldiğinizde Discord.nitroy aldığınızda lütfen bak sizden bunu özellikle istiyorum. serverda şu an siz görmüyorsunuz, sol üstte serverun ismi yazıyor oraya tıklıyorsunuz. Oradan sunucu takviyesine tıklıyorsunuz bak bu önemli benim için lütfen videoda kal canım öperim. Şimdi bak buraya geldiğinizde bir sun bu sunucuya takviye yap diyorsunuz. Buradan 2'yi seçip takviye basıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bedava bu da. O kadar bilgi gösteriyoruz. Çoğu kişi bilmiyor şu an. Neden bilmiyorum. Ee, bunları yapın arkadaşlar. Bedava 3 aylık Discord Nitro'nuz oluyor. Bazıları diyor yıllık Nitro'da bedava oluyor falan. Hiçbir fikrim yok. Ben illegal işlere karışmıyorum arkadaşlar. Epic Reis'imiz bir şey yapmış. Ben de onun ee, izinden gidiyorum. Ve devam edeceğim ben açıkçası. Şuna bakar mısınız? Şu cool'luğa bakar mısın? Yani çok şekil duruyor. Baksanıza şunu arkadaşlar. Böyle Oynuyor falan. Yani kolayca böyle video uzatayım ki biraz daha izleyin. bir tık daha. Neyse. Ne <gülüyor> neyse kolayca Discord hesabı olabilirsiniz. Eğer bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı en önemlisi de kanalı paylaşmayı unutmayınız. Yorum o kadar önemli değil ama yorum dağıtıp bana e, düşünce ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz yani yorum da önemli aslında. Yorum dağıtan aslında. Altın işte bir şeyler. Neyse millet e, bu videoda buraya kadardı. En yakın soru şu. En yakın soru şu. Hepiniz üzülme unutmayın. Peace buddy. Ha, ha, ha.